Evet şimdi Winchill Fracas, Winchill da yine en çok tercih edilen modüllerden bir tanesi Fracas Failure Reporting Analysis Corrective Action demek yani çok düzgün bir hata raporlama, analiz, düzenleyici aksiyon sistemi. Diğerleri gibi değil, çok biraz daha kurumsal kullanılan bir sistem. Yani kaç kullanıcı olacaksa o kadar kişi Fracas'a kendi kullanıcı adı ve şifresiyle erişiyor. Mesela bunlardan bir tanesi şöyle bir örneğimiz olsun. Mesela burada yine ürün ağacım var. Aşağıda herhangi bir ürünle ilgili bir arzu olduğunda, insanın diye şuradan arzunun kaydını giriyorum. Yani tek yapmam gereken, mesela ben sahada bir üretim arzuları, test arzuları ya da direkt sahadan gelen kalite arzularını buraya kayıt olarak gelebilirim. Bu tercihe bağlı. Diyelim şu anda işte sahada testten gelen arzuları giriyor olalım. Buradan işte seçiyoruz bir tane parça ya da montajı. Direkt diyelim bununla ilgili arzuları gireceğim yeni bir arıza kaydı oluşur diyorum. Şöyle daha arıza kapanmadıysa buraya kırmızı olarak geliyor şu aşağıdaki gibi. Kapanmışsa siyah oluyor şimdi. Kırmızı olarak gelen arıza Nive Incident fazında başladı. Şimdi bunu ben, ben karar verdim. Yani bunu başta sistemi konfigüre ediyorsunuz. Bu fazlar neler olacak? Mesela benim senaryom şöyle. Nive Incident fazında bir arıza geldi. Bunun birisi Incident report formunu dolduruyor Nive Incident fazındayken. Yani şöyle gene alt panelde formlarımız oluyor. Bu form tamamen konfigür edilebilir. Yani buraya istediğiniz gibi şu şekilde e, text box'lar e, koyarak böyle combo box'lar koyarak, radyo butonlar, attachment ekranları bunları koyarak kendimizin konfigüre ettiği bir form tipi burası. Bu mesela e, operatör arkadaşımızın girdiği arıza rapor formu olsun. İşte arıza tanımı yazdık buraya. Buraları dolduracağız. E, i̇şte project code seçiyorum. Seçtiğime göre mesela aşağıya otomatik doldurdu. Ee, operasyon modu Repair dedim buraya herhangi bir bakım uyguladıysam onu giriyorum mesela parça değiştirdim iki kişi çalıştık iki saat boyunca Parça değişimi yapıldı toplam 4 saat sürdü kendi hesapladı Replace var. hangi parça değişti ee, Torna tezgahının da işte matkabın şu parçası değişti Dedik ete şu parça ekliyoruz mesela insanın Entry dana ben tıkladığım man. Burada bu review fazına geçiyor. Bir kişi e-mail alıyor, review'e geçtiği için. Sonra o kişi sistemin login olup şu review formunu dolduruyor. Bakın, az önceki arkadaşın girdikleri read-only, bunları değiştiremiyor. Sadece kendi şu sağ tarafı dolduracak. Recommendation, mekanik ekip analiz etsin dedi. Burada analiz mi mekanik ekip seçiyorum. Buraları hep düzenleyebilirsiniz dediğim gibi. Burası da mesela önemli bizim bu senaryoda işte root cause analiz gerekli mi? Root cause gereklidir dedim. 8 de de gereklidir dedim. Next'e bastığımda analizizden 8D fazlına geçtiğini görüyorum. Ya da ben bunu 8D değildir deyip next'e bassaydım sadece analize geçecekti. Root cause gerekli değildir deseydim direkt analiz yapılmayacaktı. Kapanacaktı. Close'da geçecekti yani. Arzı kapanacak analiz edilmeden. Yani sebebi biliyorum gibi. O yüzden ben buraya. ikisi de gereklidir, değil mi? Uzun yoldan gidelim. Next dedik. Şimdi analiz yapılacak ve 8'den root cause analizi de yapılacak. O zaman mekanik ekip bakın bu da mekanik ekip bir görev aldı. Şimdi mekanik ekibin formunu açtım. Rica gerektir 8 de gereklidir diye büyükçe yazmışız karşılarına. O da burayı dolduracak. Method 8'de işte investigation buraya yazacağım araştırmamız e, sonuçları. Sonra analiz sonuçları buraya yazılacak. Buraya işte root cause yazılacak diyelim. Root cause transportation. Ondan sonra failure mod yazılacak. Neyse data analysis bu. Şimdi root cause'u nerede bulacağım? Şimdi 8D yapacağız. Bu işlemden sonra normalde e, analiz de tamamlandı deyip analiz tamamlandı diye basıp kapatacağız ama önce 8D gerektir dediği için 8D yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız ekran şurası. Problems'e tıklıyoruz. Burada önce bir problem oluşturmam gerekiyor. Sonra bu problemi tıkladığımda aşağıda bakın 8D raporları geldi. T0'la D3 arası burada yapılıyormuş. Bakın, buraları hep kendimiz konfigüre ettik. Normalde, e, yani çok kısa zamanda bu tarz bir formu oluşturabileceksiniz. Bakın, 8D'nin D4 ile D5 arası buradaymıştı. Balık kılçığı, Why analizi, kök sebep analizleri vesaire burada. Ve D6, D7, D6 adımları da burada tamamlanıyormuş. Şimdi bunları tek, tek tek şimdi doldurmayacağım. Buraları doldurup 8D'yi kapatıyoruz. Kök sebebi buluyoruz. Sonra analiz raporuna geri dönüp, kök sebebi yazıyoruz. Buradan problemi de kapatıyoruz. Problem de closed olacak. 8'de tamamlandı diye basınca. Ee, ve e, tekrar gidelim. Frakast Incident'a, Analiz Report'a. İşimiz bitince analiz tamamlandı diyoruz. Closed oluyor. Bir tane arzayı kapatmış olduk. Daha sonra Ayles Review diye. Yeni bir form var. Bu da her şey read Tüm yapılanları, bundan önce girdilerin hepsini burada read olarak okuyorum. Ee, ve mesela bir yönetici de bu şekilde sadece e, yapılan raporları incelemek için de burayı kullanabilir şu şekilde bir forma Yani aşağıda gördüğünüz 4 adet farklı frakas formu burada var. Frakast da operasyon zamanlarını kaydedebiliyorsunuz. Mesela e, işte uçak olursa mesela uçağın şu kuyruk numaralı uçak bu saatte uçuşa başladı. İşte aynı gün. İşte 2 saat, 3 saat sonra uçuşu bitirdi. Otomatik hesapladı burayı. Operational time. Siz tüm operasyon saatlerinde buraya girerseniz ve tüm bakımları da buraya girerseniz ileride bunları operasyon saati başında kaç arıza gelmiş gibi hesaplarla MTBF hesaplarını vesaire yapabileceksiniz. Yani geldiğimde, Frakast'a geldiğimde Frakast'da burada birçok MTBF hesapları, MTBM, MTTR hesaplarının hepsini destekleyecek ve bunun için operating timeları giriyor olmanız lazım yani ne kadar kullandım ne kadar zamanda ne kadar arızalandı. burası da bununla alakalı fraka yani sadece arıza kayıt ekranı değil onları aynı zamanda analiz de etmek zorunda bir açısından e, son olarak projeyi ben kapatırsam herkesin şu şekilde bir dashboardu oluyor ve bu dashboard'da mesela ben zamanla gelen arızalar nasıl azalmış. Bunu astan çekip grafik oluşturmuşum. Ya da en çok hangi parçadan arıza gelmiş? Mesela 11 kez Air Separation modülden 9 kez başka bir sistemden arıza gelmiş. Bunu burada görebilirim. En çok hangi parçanın maintenance'ına para harcamışım? Maliyeti. Maintenance maliyetleri. Gelen arızaların risk level'larına göre sıralanması. İşte arızaların maliyetleri. Mesela 1 numaralı arıza 1500 dolara mal olmuş. İşte 10 numaralı olan ...1300 olarak top 10 analizi dediğimiz en fazla maliyetli olan 10 arıza tipi. İşte burada bakımların sırayla hangi bakımlar, hangi sistemlere uygulanmış, hangi parçalar değişmiş... ...bunun şöyle bir tablosu gibi daha da fazla bunları yapabiliyoruz. Custom grafikler de yapabiliyoruz. Bunları herkes girdiğinde kendiyle ilgili arayüzde görecek. Mesela ben şu an admin olduğum için hepsini görüyorum ama şuradan change login deyip başka bir kullanıcıya girersem sadece şu radar system incident kalem ikonunu görüp sadece radar sistemi ile ilgili incident'ları gireceğim form karşıma açılabilir ve onu oradan girebilirim. Frukus genelde bu şekilde. Frukus'un şöyle bir özelliği var. Eğer ki Winchil PLM'i de kullanıyorsanız PLM'le entegre yani buradan gelen arızalar da arızalardan sonra PLM ortamında EC'yenler, ECR'lar, değişiklik talepleri, değişiklik bildirimleri başlatabileceksiniz. E tarafından